Kalp ameliyatlarının başarılı ismi sadece İstanbul değil Türkiye'nin birçok yerinden hatta yurt dışından gelen hastaları var. Aynı zamanda hastanemizinde başhekimi kalp ve demar cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Cener. Yine yanımızda bahsetmiştik. Tekrardan hoş geldiniz Teşekkür diyorum hocam sizlere. Evet hocam yine size e, sormak istediğimiz merak edilenlerden. Ee, birçok bypass ameliyatı gerçekleştiriyorsunuz. Gün içinde belki birkaç tane. Bypass ameliyattan hocam bize kısaca bahseder misiniz? Evet. Yani bypass ameliyatı hakikaten en çok yaptığımız <gülüyor> ameliyat grubu. Ameliyatlarımızın yaklaşık %80'ini e, bypass ameliyatları oluşturuyor. E, ya bypass ameliyatları işte dünyada yaklaşık 50 yıldır <gülüyor> yapmıyor. Aslında yeni bir cerrahi Yani e, mesela 70 yıl önce de, 80 yıl önce bu ameliyatlar yoktu. Ee, Koryan Anjiografinin özellikle işte yapılmasından, bulunmasından sonra işte bypass ameliyatları da yapılmaya başlandı. Ee, ve e, ben ilk cerraha başladığım yıllar diyordum herhalde bypass ameliyatları işte 20 yıl önce başladığım zaman hatta 25 yıl geçti. Dedim herhalde kalp CERA'si Biter diye düşünüyorduk ama bitmiyor, hatta hala yine aynı şiddetle yapılıyor. Evet. Tabii stent yani kardiyolak arkadaşlarımızdaki bu son yıllarda bu stent teknolojisindeki gelişmeler tabii bir miktar bizim bypass ameliyat azalttı, arkadaşlar çok daha başarılı bir şekilde yapıyorlar bu stent gelişimlerini. Hı hı. Ama yine de bypass ameliyatları hala önemini koruyor ve hala da sık yapıyoruz. Peki hocam, bypass ameliyatı olduktan sonra bir daha aynı sorunları yaşamam, kalp krizi geçirmem gibi bir algı da olabiliyor. Sizce bu Yani e, değil ha, değil Hocam buna çok iyi değindi. Ee, takip süreci bir tane evet. yani gibi yaptık, bittik değil. Ee, kalp damar hastalığı, yani koroner arter art, art, art hastalığı olsun, istersen periferik arter art, art, art, art, art, art. <Gülüyor> hastalığı olsun. Ee, Atrosiklular azizmiz için bu damar sertliğinin sebebi... E bir kaç faktör var diyoruz çevresel faktörler, kritik evet. faktörler var ve e, e, bu olay bitmiyor yani devamlı ilerleyen bir hastalık hı hı. yani biz bypass yaptık her şey oldu bitti öyle bir şey yok bu e, ameliyatlardan sonra da yaptığımız bypasslar tıkanabiliyor yapmadıklarımız daha önce normal olan ya da az kritik olan damarlar yıllar içerisinde tekrar daralabiliyor evet. onun için Ondan sonraki süreç belki çok daha önemli. Takip ve kontroller. Çok çok önemli. Ee, Habib hocam demin işte sigara içimi, işte, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, obeste, hareketsizlik, evet. stresli hayat falan. İşte, şehir hayatı dediği çok güzel deyindi o konuya. Hı hı. Ee, hakikaten e, bu süreçleri biz kontrol edemezsek, bunları kontrol altına alamazsak e, pasta bir yere kadar e, iş geliyor. Ondan sonra onlar da maalesef tıkanabiliyor ve hastalarımız eğer kendilerine iyi bakmazlarsa mesela 15 yıl içerisinde belki tıkanacak bir damar bakıyorsunuz 5 yılda tıkanıyor hı hı. ya da tam tersi e, çok kendinilerine iyi bakarlar ise e, işte sigarayı bıraktılar işte kilo verdiler düzenli e, egzersiz yaptılar beslemelerine dikkat ettiler tansiyondan kontrol altına şekerini evet. kontrol altına aldılar bu kişiler bakıyorsunuz ben mesela çok işte bu işin içinde 20-30 yıldır bu işin içindeyiz bu kendine çok iyi bakan kişiler, bakıyorsun 20 yıl sonra, 15 yıl sonra çok hala sağlıklı hayatlarına sürdürüyorlar. Çok şükür. Sizin de bu ameliyata gerçekleştirdiğiniz birçok hastamız var. E, kontrollerini ihmal etmeden sürekli takiplerine gelen. Zaten kontrolleri ihmal diye bir şey yok zaten. Evet, çok bas yaptığımız zaman hastayla artık akraba oluyoruz. <gülüyor> e, hastalar e, muhakkak. Hem telefonla olsun işte ya da kontrollere gelme olsun devamlı e, iletişim halinde oluyoruz. E, en ufak şikayetlerinde bize gelebiliyorlar, tekrar kontrol ediyoruz, gerekirse hı hı. tekrar anjiyolarını yapıyoruz. E, yapıyoruz. Gerekirse tekrar ameliyatlarını yapıyoruz, gerekirse sistem tekrar girişimleri gerekebiliyor. E, ama çok bir, sıkı bir işbirliği gerekiyor tabi. Evet. Hocam sigara içme yine önemli bir etken demiştik. Peki kişi içmiyor ama yakınındaki aynı odada bulunduğu aynı ortamda bulunduğu insanlardan kaçmalı özellikle. mı? Tabii ki. Yani. Pasifik çiğneler normal içki kadar etkili, etkili edilir, olduğu gösterildi artık o kanıtlandı. Ee, ama zaten artık günümüzde e, ya Pasifik maruz kalma olayları biraz azaldı. Evet. Yani bundan mesela 15-20 önceki gibi değil. Ben hatırlıyorum 15 yıl önce biz Otobüse binerdi işte memlekette gideceğim, herkes yakıyorsun Öndeki <gülüyor> ondaki çarkele geliyor ya da herkes evde içiyordu. Yani evet. en azından o bir kültür oluştu. Evet. Yani o aslında bir iyi bir şey. Artık bayağı kapalı yerlerde içme oranları çok azaldı. Evde bile içmiyor, işte içerse bile gidiyor parkonda içiyor. Yani evet. daha da evde içen kişi bilmiyorum, görmüyorum gibi bir şey. Evet. Ama yine de yakınlarında içmek bile, yakınında içilmesi bile zahmet verebilir. On için mümkün olduğu kadar. <gülüyor> ee, tabii Bunu da buradan lazım. duyurmak istedik çünkü bu tarz hastaların yanında e, belki bu bilince sahip olamayabilir yanında sigara içenler yani, olabiliyor. Yani. <gülüyor> dikkat etmek gerekiyor. <gülüyor> hem kendine zarar verdiğin kişi, zarar kişi içmediğini kendini koruduğunu zannederken sevdiği ama yani hakikaten bu konuda dünyada ve Türkiye'de özellikle bir bilinç oluştu, evet. bir dikkat ve hakındalık oluştu. Hı hı. O memnuniyet verici bir şey ama maalesef sigara içimi hala e, yani Avrupa'da yani belki ilk sırada olabiliriz maalesef. Evet. E, kötü bir gidişat var ve onu da hala maalesef engellemiş değiliz. Yani e, Habib Hocam diyen işte e, Türkiye'de hala Avrupa'nın özellikle ilerisinde e, Korya kalp hastalığı ve kalp krizleri daha belki ön sıralardayız. Bunun da yatan en yükseklerde bir tanesi maalesef sigara içimi. Evet. Yani çok aslında farkındalık oluşturuluyor. İşte televizyonda, reklamlarda falan hani görüyoruz. Ee, hani biz de çok konuşuyoruz sigaranın zararlarını. Ben her Doğru. gördüğümde her, e, her hastaya belki de kesinlikle söylüyoruz. Hastalarımıza Peki. muhakkak söylüyoruz tabii ki. Yani sigaranın ne kadar zararlı olduğunu. Ama işte ciddi bir bağımlılık. İnsanlar yine de bırakmakta zorlanıyorlar maalesef. Peki hocam. Yine bypass dışında gerçekleştirdiğiniz başarılı ameliyatlardan biri de kapakçık ameliyatı hocam. Biraz bundan bize bahseder misiniz? Evet, kapakçık ameliyatı da, yani ikinci sıklıkla yaptığımız ameliyatlar kapakçık ameliyatı. E, kapakçık deyince tabi e, çok geniş bir profil aslında. Evet. E, yani de çocuk çağında olan kapakçık hastalıklarının işte ileri yaşlarda olan kapak hastalıkları. Ya da şimdi artık Türkiye'mizde azaldı belki ama bu romatizmal kapak hastalıkları. Ee, azalmasına rağmen hala yine görüyoruz. Ee, çok farklı sebepler var dediğim gibi. Dejenertif dediğimiz işte yaşla bağlı gelişen kapak hastalıkları var. Evet. İşte e, iskemik kapak asarkları dediğimiz işte kalp krizleri ya da e, damar tıkanıklarına bağlı kapdaki damar tıkanıklarına bağlı gelişen e, kapak fonksiyon bozuklukları var ki özellikle bu son yıllarda e, artık romatizma kapak hastalıkları daha böyle gelişime düşmeye başladı iskemi kapak kasları ya da degeneratif kapak kasları dediğimiz kasalıklar daha öncelere çıkmaya başladı. Ya yani bunlar böyle gruplara ayırdım zamanı mesela art kapak kasarlıkları özellikle yaşlı grupta mesaf çok daha yaygın hale gelişti. Verdiyse, böyle 60 yaşın üstü 65 yaşın üzerinde yüzde yedileri onlara varan oranlarda bu degeneratif art kapak kasarı art dediğimiz evet. kapa kasarlıkları. Ee, çok yaygınlaşmaya başladı. Biliyorsunuz yaşlı nüfusumuz da gittikçe artmaya Artık başladı. Yani. Bu biraz da onunla ilişkili. Yaşlı nüfus arttıkça ee, böyle deceneratif dediğimiz böyle kireçleme ile gelen kapakları kireçleme ile gelen kapak hastalıkları daha da yaygınlaşmaya başladı. E, bu artarlı dediğimiz kapak hastalığı ciddi bir hastalık. E, yani Hasta 90 yaşınız olsa e, biz buna genelde müdahale etme taraftarıyız. Ee, son yıllarda e, tabi dediğimiz bir yöntem geliştirdi. E, anjiyo gibi girerek e, kasıktan e, kapak değiştirme yöntemi. Mesela bunun üzerinde çok duruluyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde e, bu yaşa bağlı oluşan ağırt ağırlığını işte gidermek için bu yeni yöntemler üzerinde çok uğraşılıyor. E, bu teknoloji bayağı geliştirildi. Onun dışında biz bu kapak ameliyatlarında hala çok başarılı bir şekilde yani 80 yaşında olsa 90 yaşında olsa Evet hocam Hala yapabiliyoruz. Çok ancak ağır böyle ameliyat olamayacak derecede olanları bu anjiyografi yöntemiyle, tab yöntemiyle yapılabiliyor. Onun dışında mitral kapak hastalıkları diyebiliriz. Bu kalp sol tarafındaki hastalıklar işte ağır kapak hastalığı ve mitral kapak hastalığı evet. En çok gördüğümüz hastalık grubu. Mitral kapak hastalığı da artık romatizmal kapak kasarı dediğim gibi azaldı. Romatizmal kapak hastalıklarında genelde kapak tamirinden ziyade değişmeyi, kapak değişmini yapıyoruz. Onun yerine işte mekanik kapak ya da biyolojik kapak dediğimiz kapakları genelde uyguluyoruz. Ama bu ikinci mitral kapak kasarı dediğimiz yani daha çok dejeneratif ve iskemik dediğimiz yani damarlık kalpten habarı, kalp krizlerine habarı gelişen e, mitral kapak hasarlı, öte mitral yırtma izlediğimiz, mitral kapaktaki kaçağa bağlı gelişen da artık yani yüzde 90 üzerinde tamir ediyoruz. Yani bu e, tamir teknolojisinde tecrübemiz de çok arttı. Bundan mesela başladığım yıllar ben kapçarayısına bu kadar çok tamir yöntemleri iyi değildi, başarılı değildi ve az yapıyordu. Şimdi artık çok sık oranda bu tamir olaylarını yapıyoruz. E, tamiri yaparken işte kardiyok arkadaşlarınla destek alıyoruz Translasyon ve dediğimiz ameliyat sırasında e, kapağın e, başarısını da orada istiyoruz ve evet. ameliyat sonrasında değerlendirmesini yapıyoruz e, ve çok yüksek oranda başarıyla da yapılıyor e, kapak ameliyatları e, son yıllarda biliyorsunuz kopak, kapa, e, koltuk altı dediğimiz e, meme altı gelişimlerde evet, e, kapak kasarlıklarla da çok yapılıyor ee, ve çok neredeyse hemen hemen çoğu yerde koltuk altı ameliyatları şeklinde yapılmaya başlandı. Özellikle bir kapak ameliyatları hem e, değişim olsun isterse tamir olsun e, koltuk altına yapılabiliyor. Son yıllarda artık e, bu bir iyiliğimi kazandı. Koronel bypass ameliyatların da artık meme altı e, ya da koltuk altı halkarası da biliyor ya da kapağı mali, ameliyat olarak da biliniyor. Oradan da meme altında böyle 3-4 cm'lik bir kesiyle oradan meme damarını işte çıkartıp işte oradan hem kalbi durdurarak ya da kalbi durdurmayarak yani kalp akciğer makinesine bağlayarak ya da bağlamadan bu ameliyatlar artık biraz e, yapılmaya başlandı. İnsanlar biraz işte korkuyorlar bu e, göğüs tahta işte kırılıyor, kesiliyor. işte çok e, tedirgin oluyorlar. Ve bu dolayı da bu eğilim artmaya başladı, talep çok artmaya başladı, biz de artık bu tür ameliyatları yapmaya başladık. Yani aslında biz bunları çok önceden yapıyorduk, 95'ti, 90'lı yıllarda evet. koşu yolundayken bu tür ameliyatları çok yapıyorduk. Bir ara bir ara verildi ama şimdi tekrar bunların yapılması hızlandı bayağı bir ilerlemeler var bu konuda. Ne denir ki hocam iyi ki varsınız gerçekten. Hem Habib hocam hem siz ee, bu konuda gerçekten e, eminim ki birçok hastanın kalbine dokundunuz. Evet. Toplumda da öneminiz ve yeriniz çok büyük. Hastanemizde de yine aynı şekilde e, bu alanda yaptığınız işlemler olağanüstü e, başarılar gerçekten iyi ki varsınız demekten başka bir şey diyemiyorum. Evet hocam şimdi son olarak size e, hem bir Başekim olarak hem bir kalp damar cerrahı olarak pandemide ihmal edilen kalp hastalıkları için izleyenlerimize mesajımız ne oldu Tabii ki kalbimizi ihmal etmeyeceğiz. Ee, biliyorsunuz bu ilk pandemi atağı olduğu zaman e, kapandık tamamen kapandık. İşte bütün ameliyatlar durdu. Evet. İşte ne angiyo yapıldı, ne ameliyat yapıldı ve o dönem biliyoruz ki çok ani ölümler olduğu. Evet, Maalesef Covid-19'daken kalpten kaybettiğimiz kişiler oldu. Ama artık bir tecrübeden dolayı artık biz kapanmadık bu ikinci ve üçüncü atak şeylerde, pandemi süreçlerinde. Ama ciddi önlemlerimizi aldık. Tabi tecrübe de gelişti. Evet. İşte PCR'lar böyle çok hızlı bir bakılır oldu. Önlemler daha iyi bakılır oldu. Ve biz bu kalp ameliyatlarını, koronel anjiyo görevleri devam ettik. Şu anda çok başarılı bir şekilde yapıyoruz onları. Bir engel yok. Onun için çok çekinmeye gerek yok. Hastanelere gitmekten korkmamak lazım. Ee, ve burada da en önemli belki söyleyeceğim şey, işte aşı geliyor, yeni bir aşı şeyi var ee, evet. ve aşıyı muhakkak muhakkak yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Haliyle bir aşı karşıtlığı var maalesef ülkemizde ve dünyada ee, aşıdan lütfen çekinmeyelim. Özellikle bu şimdi e, Biontech aşısı geliyor evet, hocam. Türkiye'de e, bunun şey, altyapısı zaten vardı. Artık özel hastaneler de vermeye <gülüyor> Ve çok daha yaygın bir şekilde yapılacak. Eğer bu bütün Türkiye en azından yüzde yüzde yetmiş seksenini böyle aşılayabilirsek bu problemi tamamen çözeriz ve e, artık dördüncü, beşinci atakları da engelleriz diye düşünüyorum. Onun için lütfen aşı konusunda e, halkımızın duyarlı olmasını, aşısı randevisi gelenlerin muhakkak aşıları yaptırmasını rica ediyorum. Evet, size de çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet tabii ki izleyenlerimize de teşekkür ediyoruz, katılımları, izlemeleri, beğenleri ve yorumları için buradan onlara da e, selamımız olsun. Evet gerek pandemide gerek her daim ne diyoruz kalp sağlığınızı imal etmeyin diyoruz. Evet her iki değerli hocamı da dinlediniz ve her iki hocamdan da randevu alabilir, muayene olabilirsiniz e, 0212 665 50 50 numaralı Çağrı merkezimizden randevu alabilirsiniz diyelim ve kısıtlamalara denk gelirse diye düşünenler olabilir. Kalp beklemez, bekletilmez, evet ihmalede gelmez. Özellikle bu gibi günlerde randevu bilgilerinizi sizlerle SMS yoluyla paylaşıyoruz ve kolaylıkla da hastanemize ulaşım sağlayabiliyorlar hocam. Tabi SMS'lerle, mesajlarla. Evet, tüm izleyenlerimize tekrardan buradan sevgi dolu selamlarımızı ileterek... Yayınımıza olan tüm katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarıma iyi ki varsınız diyoruz. Kalp sağlığı ile ilgili birçok dijital panelde sizlerle buluştuk. Ve bunu yapmaktan da asla geri çekilmiyoruz. Çünkü hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz. Kalbinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın. Şifa Kapısı programımızda az önce izlediğiniz üzere kalp panelimizi sizlerle paylaştık. Avrasya hastanemizi Şifa Kapısı programımızda kıymetli hocalarımızın vermiş olduğu bilgilerle yine bilgilendik. Peki kısa bir röportaj yapacak olursak Habipçil hocam neler söyleyecekler, kendinden dinleyelim. Evet bugün kalp panelimizle birlikteydik hocam. Evet, bugün hastalarımızı bilgilendirme bağlamında kalp damar hastalıkları, sebepleri, tedavi yöntemleri ve hastalık sonrası takiplerde nelere dikkat edilmedi, onları konuştuk. Oldukça verimli geçtiğini umuyorum ve diliyorum. Aliza hocamla birlikte tedavinin iki ayağı var. Bir cerrahi ayağı, bir girişimsel ayağı her iki tedavi metodunu temsilen detaylarıyla anlattık. Elbette burada anlattıklarımız birçok şey hastalarımızın belki de birçok yerde duyduğu şeyler ama işin detayından ziyade felsefesini o oturtmak önemli diye düşünüyorum ben. Bizim sürekli sürekli vurguladığımız şey aslında biraz tarzımızı değiştirmek ee, tarzdan kastım elbette giyim tarzı değil yaşam tarzımızı yaşam değiştirmek ee, pandemide yaşam tarzımızı değiştirdi pandemi yaşam tarzımızı genellikle olumsuz değiştirdi ne yazık ki ee, bizim kastettiğimiz tabii daha çok hareketin daha çok açık havanın evet. daha çok e, sağlıklı gıdanın e, olduğu e, mümkün mertebe e, sağlıklı beslenmenin e, olduğu bir e, tarz belki e, dedelerimizin tarzı diyelim evet e, Atı ülkeleri aslında bizim geçmişimiz gibi yaşamaya başladı. Fakat biz daha henüz o kadar geçmişimize dönemedik. Hala e, şehir e, yaşamının bize dayattığı e, bir takım şeylere devam ediyoruz. E, ben e, tedaviler, bypasslar, efendim, stentler, piller vesaireler bir şekilde gerektiği takdirde olur. Ama e, önemli olan bu tür şeylerle e, daha az karşılaşmak, daha az bunlara maruz kalmak. Dolayısıyla... E, panelde de ifade ettiğim gibi yaptığımız şeyleri ileriye yönelik bir emeklilik fonu yatırımı gibi düşünmek lazım. Yaptığımız egzersiz, bıraktığımız sigara, terk ettiğimiz bir takım zararlı gıdalar bizim belki 10 sene 15 sene sonraki e, maruz kalacağımız e, girişimleri ameliyatları vesaireleri azaltmak için aslında e, yine kontrol altına aldığımız bir tansiyon e, şeker hastalığını önlemeye yönelik attığımız her adım bunlar e, geleceğe yönelik yatırımlar e, ne yazık ki hastalık geldikten sonra onu kökten ortadan kaldırmak hiçbir şekilde mümkün değil. Tamamen o hastalığı bitirmek mümkün değil. 10 sene yüksek tansiyon hastası olarak yaşamışsanız ondan sonra hastalık, hastalıktan tamamen kurtulmanız ne yazık ki imkanslı hale geliyor. Sizi ilaçlarla ne yazık ki ömrünüzü geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Ama Tansiyon hastalığının başlangıç aşamalarında ya da daha da öncesinde bir takım alışkanlıkları yerleştirirseniz e, tansiyon hastası olmanız engellenebiliyor, şeker hastası olmanız engellenebiliyor, kalp hastalığınızın olması engellenebiliyor. Dolayısıyla orta ve ileri yaşlarınız çok daha huzurlu, çok daha rahat, hastanelerden uzak bir yaşam sürme şansına sahip oluyorsunuz. Kısacası diyorsunuz ki yaşam tarzınızı değiştirin, evet. geçmişe tarz. dönün. Evet aynen. Teşekkür ediyoruz hocam efendim. Evet kıymetli kanal 58 izleyenlerimiz Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi başhekimimiz Profesör Doktor Ali Rıza Cenan hocamın paneldeki vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kısaca mesaj alacak olursak hocam neler söyleyecekler? Teşekkür ederim. Ee, Habib hocam aslında bayağı, bayağı değindi. Ee, hayat tarzı değişiklikleri. Evet. Yani ben onun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, hakikaten bazı şeyleri mesela tansiyon ilacıydı, şeker ilacıydı, hastalarımız geliyor, sürüsünen ilaç kullanıyor. Aslında hiçbirisine gerek yok. Eğer daha önceden yaşam tezi değişikliklerine başlansam güzel, özellikle böyle genç yaşlarda başlamak gerekiyor bunla. Ama hiçbir zaman hiçbir şey kaybedilmiş değildir. Her yaşlı her zaman bunlara başlanabilir ve başlandığı zamanda bu gereksiz ilaç kullanımları ve gereksiz olmayacak hastalıkları da önleyebiliriz. Biliyorsunuz kalp krizlerinin en işte şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, sigara için bunların hepsi bizim elimizde olan şeyler. Biz bunları dikkat edersek kalp sağlığı yönünden çok ciddi önlemler almış oluruz. Onun dışında pandemiden ilgili olarak e, hakikaten olumsuz etkiledi. E, çoğu hastamız görüyorum kilo aldı, işte e, tansiyonu çıkmaya başladı, şekeri yükselmeye başladı. Bunları çok maalesef her gün görüyorum. Umarım bu pandemi çok kısa sürede atlatırız. E, Atlatırsa atlatmamızın en önemli yolu e, biliyorsunuz aşı. Aşıdan başka bir e, çaremiz yok. Onun için e, aşı konusunda tekrar tekrar uyarıyorum. Ee, hala bana etrafında insanlar akrabalar çevredeki insanlar soruyorlar işte aşı yaptıralım mı korkuyorum işte şöyle zararlı etkiler varmış böyle zararlı etkiler varmış kesinlikle e, bu sosyal medyada çıkan e, şeyleri kulak asmasınlar çünkü en, enteresan bir aşı karşıtı bir grup var ve bunlar sosyal medyada maalesef çok etkililer e, ve insanlarda e, e, haklı olarak belki bunlara inanıyorlar e, ee, ama biz yani hekimler olarak aşının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu konuda da insanları tekrar tekrar uyarmaya çalışıyoruz. Aşı tek çıkış yolumuz. Ee, lütfen aşılarını yaptırsınlar. Eğer bu aşı kampanyası mesela şimdi başlayacak tekrar bir hızlı aşı girişimi olacak, aşı e, geliyor, yapılacak. Ve geldiği zaman yapıldığı zamanı göreceksiniz bu işi 2-3 ayda halledeceğiz. Yani onun için lütfen aşı konusunda tekrar tekrar ısrar ediyorum.